Merhaba arkadaşlar, hatırlarsanız fiyatların düşmesini bekliyorsak bundan yararlanmanın bir yolunun açığa satış yapmak olduğundan daha önce bahsetmiştik Şimdi ise, böyle bir beklentimiz varsa satım opsiyonlarını nasıl kullanabileceğimize bakacağız Açığa satışta ne yapıyorduk hatırlayalım Hisse senedini ödünç alıyor ve hemen gidip satıyorduk Yani cebimizden para çıkmıyordu ancak gerçek hayatta işler tam olarak da böyle yürümüyor. Açığa satış yaptığınızda zarar etme riskiniz olduğu için çalıştığınız kurum açığa satış tutarının en az yarısı kadar öz kaynağınızı bankada teminat olarak bulundurmanızı isteyebilir sizden. Diğer videolarımda sürekli tekrar ediyorum bunu. Bu anlattıklarım Amerika piyasalarındaki uygulamalardır. Bunu unutmayalım. Örneğin Türkiye'de işlem yapacaksanız, bankacınız size şunları tek tek anlatmaya başlayacaktır. SPK'nın açığa satış düzenleyen tebliği doğrultusunda işlem yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır. Her halükarda benim size anlattıklarım bu konunun temel bilgileri. Hisse senedinin fiyatı 50 dolardı, banka sizin en az 25 dolar yatırmanızı isteyecektir bu durumda. Ve sonra hisse senedini ödünç alacaksınız Ödünç aldığınız hisse senedini 50 dolardan Piyasada satacaksınız Yani elinizde toplam 75 dolar nakit olacak Başlangıçta 25 dolar yatırmıştınız 50 dolarda hisse satışından elinize geçmişti Hisse senedini alıp yerine geri koymak için Kullanabileceğiniz toplam 75 dolarınız var şimdi Bu senaryoda Hisse senedi fiyatının düşeceğine inanarak açığa satış işlemi yapmıştınız. Eğer beklentileriniz gerçekleşir ve hissenin fiyatı diyelim ki 20 dolara inerse 30 dolar kâr etmiş olursunuz. Hisseyi ödünç aldınız, 50 dolardan açığa sattınız, 20 dolardan geri alıp yerine koydunuz. Bu durumda kârınız 30 dolar oldu. Yatırdığınız para 25 dolardı. Kazancınızsa 30 dolar Bu sizin yüzde 20 getiriyi sağladığınız anlamına gelir Onu da buraya yazalım Getiri Yüzde 20 Bu senaryoda hisse senedinin fiyatı düştüğü için kazançlı çıktınız Bir de tam tersini düşünelim Eğer hisse senedinin fiyatı 80 dolara yükselmiş olsaydı Açığa sattığınız için 30 dolar içeride olacaktınız yani kaybınız %120 olacaktı Şimdi size bir sorun var Eğer açık pozisyonunuz varsa Piyasadaki fiyatın kaça düşmesi için dua edersiniz? Elbette sıfır Çok kolay dediğinizi duyar gibi oluyorum Evet, tekrar konumuza dönüyoruz Eğer açığa sattığınız hisse senedinin fiyatı sıfıra inerse Hisseyi hiç para ödemeden alıp yerine koyabilirsiniz ve 50 doların tamamı da size kalır Yani olabilecek bence en iyi senaryo bu Şimdi duruma bakalım 25 dolar yatırmıştınız, açığa sattığınızda elinize geçen 50 doların tamamı da size kalmıştı Yani getiriniz yüzde 200 oldu Şimdi bir de en kötü senaryoya bakalım Kötü senaryoda Zararınız sonsuz olabilir yani Açığa satış kararını verirken çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor Şimdi Satım opsiyonlarını düşünmeye başlayalım Satım opsiyonunu satın almak için sadece 5 dolar ödemiştiniz Satım opsiyonu almıştınız ve hissenin fiyatı 20 dolara düştüğünde 15 dolar kar elde etmiştiniz Yani %300 kazanmıştınız Diğer taraftan işler kötü gittiğinde yani Hisse senedinin fiyatı yükseldiğinde, bütün paranızı kaybetmiştiniz. Şimdi en kötü durumda paranızın %100'ünü kaybediyorsunuz. Opsiyon kullanarak açığa satışta daha iyi getiriler elde ettiniz. İşler kötü gittiğinde de nispeten daha korumalı durumdasınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.